Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Belgeseli Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Tarihe sığmayan bir destanın sahibi, Milli ve manevi heyecanımızın kükreyen sesi, Bir şair, bir ilim adamı, bir kahraman, bir lider, bir mütefekkir, bir gazeteci ve aynı zamanda bir eğitimci. Eserleri ve hayatıyla bir fazilet abidesi. Mehmet Akif Ersoy, yüreğindeki vatan ve millet sevgisi, hürriyet aşkı, mücadele azmiyle, kendi onuruna olduğu kadar, ait olduğu inancın ve milletin onuruna da son derece düşkün bir şahsiyetti. Benzersiz bir kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'yla milletimizin gönlündeki seçkin yerini aldı. Onun kaybolmayan heyecanı, sesi ve nefesi ruhlarda silinmez izler bıraktı. Mehmet Akif Ersoy'u yürekten gelen bir sevgiyle, minnetle ve şükranla anarak Edirne Kapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ediyoruz vatansever her Türk gencinin Akif'i tanıması ve kabrini ziyaret ederek ruhuna fatihalar okuması gerekiyor. Dualarımız Akif'e, rahmet ona olsun. Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul'da sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesi'nde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Ragif. Râgif, Ebced hesabıyla Hicri 1290 rakamına karşılık geliyor. Bu rakamsa, Akif'in doğum yılı. Akif'in ailesi, sade ve orta halli bir aileydi. İnanç ikliminin bütün olgunluğu ve güzelliği bu ailede yaşanıyordu. Babası, Şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Adriyatik sahillerindeki ülke Arnavutluk kökenli, Fatih Medresesi müderrislerinden İpekli Temiz Tahir Efendi'ydi. Babası aynı zamanda en önemli hocasıydı. Annesi, Orta Asya'nın ilim ve irfan başkentlerinden biri olan Buharalı Emine Şerife Hanım, ibadetlerine çok düşkün, iffet timsali bir kadındı. Bir mütefekkirimiz, Akif'le ilgili olarak şunları söylüyor. Baba soyu Rumelili, ana soyu Buharalı, doğuş yeri Fatih. Yani tam bir doğu, batı ve merkez İslamlığının sentezi bir çocuk. Akif'in dünyaya geldiği bu mahalle, İstanbul'un fethinin sembolüdür aynı zamanda. Bu mahallede Fetih hemen ardından, İlk cami ve ilk medreseyi içinde bulunduran Fatih külliyesi inşa edilmişti. Burası bir ilim ve irfan yuvası olmuştu. Akif 8 yaşında. Babası onu Fatih camiine götürüyordu. O zamanlar Fatih İbtidai Mektebi'nde okuyordu. Evet. 8 yaşındaydı Akif ve bu mahallede dünyaya geldi. Fethin sembolü olan bu mahallede. Fatih'in bu mahallesi ayrı bir anlam taşıyordu Akif için. Çocukluğu burada geçmişti. Çocukluk arkadaşları buradaydı. Camide kıldığı ilk namaz buradaydı. Babası elinden tutmuş Fatih Camii'ne getirmişti. Akif ne Fatih mahallesini ne Fatih Camii'ni hiçbir zaman unutmayacaktı. Nitekim yıllar sonra buradaki hatıralar canlanacaktı zihninde ve bunları şu şekilde kaleme alacaktı. Akif bunu bir şiirinde şöyle anlatır. Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir, bu gece sizinle camiye gitsek çocuklar erkence. Giderseniz gelin ama namazda uslu durun. Meramınız yaramazlıksa işte ev oturun deyip alırdı beraber benimle kardeşimi namaza durdu mu haliyle koyverir peşimi dalar giderdi ben artık kalınca azade ne aşikane koşardım hasırlar üstünde